Sevgili kovalar, güzel, uğurlu, bereketli, huzurlu, şanslı, ışık dolu. Bütün gök, e, okyanusun dalgaları, denizin balıkları size şifa olsun diyorum. Ve abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın efendim. E, sevgili e, kova burçları bu yıl e, bazı samimi gördüğünüz insanların yalanlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. İyi gördüğünüz ve dost dediğiniz insanların sırtından size sırtından vurmalarını seyredeceksiniz ama o kadar güçlü, ve o kadar şanslısınız ki o size dokunmak, o size zarar vermek isteyen insanların ne düşüncesi, onların düzenine, onların ayaklarına geri dönecek ve hayatınızda minnoş minnoş güzel iş başlangıçları. Konumunuzla alakalı hedef noktanızla ilgili çok güzel gelişmeleri tadına varacaksınız diyerek başlıyorum ve başladım bile. Ee, özellikle kurumsal alanda çalışıyorsanız işinizle alakalı değişikliklerle ilgili uzun süredir hedeflediğiniz ve aynı sektörde uzun yıllar çalışıyorsanız yerinizdeki konumunuz lütfeniz hayırlı olsun diyorum. Yeni kurumsal bir alana başladıysanız da e, beklenti içerisinde olduğunuz masanız size özellikle 5. aydan sonra sunulacak mücadele devam diyorum. Eğer ki devlet alanında çalışıyorsanız ve atama beklentileriniz varsa bu yıl size her konuda devletle ilgili bağınızla alakalı noktadaki gideceğiniz alanlar çok rahat sizin ayağınıza serilecek. Yani devlete girmekle devletle alakalı süreçlerin hızlanmasını istiyorsanız Haziran ayına kadar hızlanan evrenin keyfini çıkartabilirsiniz ve hak edilişinizle alakalı noktada başlangıçlar var. Taşorandan devlete devletle taşoran taşeronunda çalışıyorsanız, devletle bağlı bir alandaysanız, devlet memurluğunuz için bir yıl bir sürecimiz var. Sabırlı olalım, işimiz şirketimiz bizi, memurluk hakkını size sunacak olarak gözüküyor. Eğer sağlık sektörü ve sağlık ile alakalı çalışan sevgili kovalar için, o hastane değişimi ya da kendinizi ofis ya da alanınızı daha kendi alanınıza çevirmek istiyorsanız, bu yıl devletle bağınız ya da özel sektörde hastanede çalışıyorsanız devam etmenizi bir dahaki 2024 bu konuda sizi daha güzel kucaklayacağını şu an bulunduğunuz nokta sizin için gayet sağlıklı ve iyi olarak gözüküyor değiştirmenize gerek yok diyorum kurumsal e, ihracat yurtdışı bağlantılı çalışan sevgili kovalar için. Yurt dışı seyahatlerimizde aksilikler özellikle Mart ayına kadar devam edecek. Marttan sonra bu aksilikler ve şirketler arası görüşmelerde olumlu sonuçlar ve gideceğiniz seyahatlerde de gayet başarılı süreçler tamamlayacaksınız. Eğer mühendisiniz e, ve bu konuda farklı bir eğitim almak istiyorsanız, e, kendinizi akademik olarak e, büyütmek istiyorsanız bununla ilgili bu yıl kararı verip, Akademik olarak da eğitim konularımızda başlayacağız. Hem çalışacağız hem eğitim noktasında da kendimize rahata kavuşturacak olarak gösteriyor. <gülüyor> Şöyle söyleyeceğim sevgili kovalar. Serbest, kendi alanınızda bir işiniz varsa bu yıl büyütmek, o alana daha sımsıkı sarılmanız lazım. Hem ekonomik olarak hem de işlerinizin tam anlamıyla güzel noktalara kavuşacağını kendi gözlerinizle şahit olacaksınız. Ortak değiş, ortaklı alanları büyütmek istiyorsanız da e, özellikle ortağınız güvenilir. Ortak ayrımları ile ilgili bu yıl doğru bir zaman değil. Ortağınızda aranızda ne sorun varsa bunu çözerek şirketimizde yurtdışı altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bu da size çok güzel kazançlar elde edecek. Ortağımızla birbirimize dürüst olmayı öğrenirsek risk yok. Farklı ortaklı düşünceniz varsa ve bu ortaklı düşüncenizde bugün güvenilir bir ortaklık görmüyorum. Çok iyi araştırmanız lazım. Bu ortak girdiği takdirde mali krizler sizi sıkıntıya sokabilir. Yalancı bir ortakla, dolandırıcılı bir ortakla en az 3 ay zaman tanıyabilirim. Banka sektörü, finans ve dijital alanlarda para sektörüyle ilgileniyorsanız Mart'ın başına kadar dikkatli olun. Mart'tan sonra çok güzel kazançlar, işinizle ilgili doğru süreçler size mutluluk verecek. Tarım, tarımla alakalı e, hayalleriniz varsa bu yıl toprak ve arazi konularını belirleyeceksiniz. Bir dahaki 2025'e kadar bu konunun altyapını kendi içerisinde tamamlayacaksınız. Aile işimiz, aileyle alakalı çalıştığımız noktada ayrılık kararı verecek kovalar dikkatli olmanızı ve bu şirketin size ihtiyacı olduğunu olduğunu bilmeniz lazım. Ama kendinize yeni bir isim ve marka yaratmak istiyorsanız hem buraya hem orayı yaparak hem ailenizi güçlendirir hem de markanıza güzel renk katabilirsiniz. Acele etmemeniz gerektiğini uyarıyorum. Eğer ki alım evnak alanında serbest bir alanda kendi kazancınızı oturtmaya çalışıyorsanız bu yıl da var ama ortak Ortak şekilde satılacak başka bir emlakçıyla ya da başka biriyle devamlı paralar paylaşılacak. Ama eninde sonunda iyi kazançlarınız da var. Paylaşım paylaştıkça hayat güzel. Siz de paylaştıkça güzel paralara sahip olacaksınız diyorum. Evet bir de aileye ait mahkemelik ya da size ait mahkemelik pürüzleri özellikle Eylül ayına kadar tetikte olacağınız konularda ferah edeceksiniz. Ama bütün davalarınızın bitmesi için 2025 yılına ihtiyacınız var. 2025'te özgürsünüz artık. İşle ilgili bazı konularda haksızlığa uğrayan ve ekonomik olarak da birikmiş paraları alamayan sevgili kovalar Mayıs'ın sonuna doğru haklarınıza ait tüm paralar yavaş yavaş çabalarınızın karşılığında hesabınıza yatacak hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Malum olarak kendinizi sarsmayacağınız, planlayacağınız. Bir ev özellikle iki eviniz varsa biri birinci kat, birinci, üçüncü katsa birinci kattaki evi satıp başka bir yerden daha geniş bir ev alacağız. Eğer hiç evimiz yoksa ve kirada oturuyorsak üçüncü ve yedinci ayda alacağ, aylarda alacağımız ev bize uğurlu ve bereketli olacak. Yalnız araç konusunda bu yıl e, almak isteyenler kesinlikle ve kesinlikle sekizinci aya kadar almış olacaksınız ama mantık yani hedefini sıfır almak, ikinciyi alın, ona göre yolumuzu görelim diyorum. Özellikle 35 yaş üstü gençler, erkeklerimiz için. Yeni çevre ve yeni oluşum ve işinizle ilgili başarınızda daha büyük imkanlar ve fırsatlar yakalayacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. 35 yaş üstü kadınlarımız için de iş yerinde yıllardır haksızlığa uğradım. Ben ne zaman hakkımı bulmak istiyorum dediğiniz takdirde de Nisan başı itibariyle haklarınız doğru şekilde size verilecek. Korkmanıza gerek yok. Evet eğitim konusunda lise ve üniversiteye hazırlanan sevgili gençler için kesinlikle lisede puanınız yüksek. Üniversitede daha dikkatli olmanız lazım. Çağdaş mühendislik yapmak istiyorsanız kodlama ya da bu tarz şeylerde puanımız eksik olabilir ya da İstanbul'da, Boğaz Boğaziçi'ne istiyorsanız başarınız için biraz daha odaklanmanız gerekiyor. Evli çiftlerimizle alakalı özellikle karı koca hayatımızda yatak evremizi iyileştirmemiz lazım. E, cinsel hayatımızı aktif yola itmemiz lazım. Aldatılmalara doğru ilerliyor. Bir an önce özel hayatımızı oluşturalım. Mutsuz olan ve evliliği bir türlü oturmayan sevgili kovalar için bu bir e, adım atarak ve bu ilişkinin sonu olmayacağını ailelerin de kararı bir yıl daha şans versek de bu ilişkinin sonu olmadığını biliyorsunuz. Ev sevgili ev hanımları özellikle eşinizin size olan sevgisinden eminsiniz ama pintiliği ve cimriliğinden artık sıkıldınız. O yüzden kendinize mesleki anlamda yeni oluşumlar yaratmak istiyorsunuz. Kocanız hiç değişmeyecek. O yüzden siz mesleki olarak kendinizi bu noktada iyileştirmeniz lazım. Kısmeti olmayan 40 yaş üstü hiç evlilik yapmayan sevgili takipçilerim. Bu yıl tanışmalar var ama 2024 sizin için evlilik yılı olacağını da uyarıyorum. Ama bu yıl gerçekten aşk heyecanı, oluşum ve sevgi çok doğru şekilde oturacağımız insanla karşılaşma var. Geçmişe ait ilişkilerinizle ilgili öfkeniz, bitmeyen travmalarınız varsa artık geçmiş gerçekten sizinle bir alakası yok. Geçmiş beyaz bir perde oldu... ...siz gelecekteki kıpkırmızı enerjiye girdiğinizde... ...size de güzel bir aşk var... ...özellikle erkek çocuğunuz çok aşık olmuş olabilir... ...aşk hızından eğitimine önem vermiyor olabilir... ...dikkatli olun diyorum... ...özellikle güzel sanatlara merakı olan... ...çocuklarımızın altyapısını oturtalım... Ve hanemizde özellikle de ikizler burcu kızınız varsa inanılmaz bir doktor olacak ve başarılı bir çocuk. Eğer ki hanemizde aslan burcu varsa e, matematik zekasının farkına varın ve bu çocuğun dahiliğini görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Nişanlanan çiftlerimizde ailevi sorunlar bitecek bu yıl ve her iki tarafın da ailesi bu ilişkiyi kabul edecek ve sorunları çözmüş olacağız diyorum. Evet e, bu yıl hem e, evli çiftlerimizde yalanlar hikayeler olsa da bazı boşanma fikri olan noktalarda da Doğru adımlar atarak karar vermeniz lazım Çocuklarla babaların ilişkilerini düzeltmeniz lazım Ve devamlı baba hanede anneler babaları suçluyorlar O yüzden çocukların psikolojisini bırakın babaları Babalarının çocuklarla olan hayallerini karartmayın her zaman her, herkes baba olmak zorunda değil ama her şey annemin elinden geçiyor. Çocuklarımıza aile sevgisini daha güzel aşıma, aşılamamız gerektiğini uyarıyorum. Evet bu ara e, kendinize ait eğitimler, kariyer anlamında yapmak istediğiniz her şeyin başlangıcı uğurlu ve bereketli. Ama şunu unutmayın, ailemizde 2000 yıllarda bir travma yaşandı. Aynı travma bu yılın Ağustos'un sonuna doğru da yaşanacak. Neyse ailenizden bunu öğrenin. Şimdiden bu konuyu şifalandırmanız gerekiyor. Bu ara panik hatamız, korku kaygılarımız bu yıl daha çok bizi tetiklese de bu konuda iyi bir psikiyatrisle yol alacağımız gözüküyor. Evet e, hiç evlenmemişte gebelik burada not almış. Bir çocuk gebe olmak istiyorum. En büyük hayalim bu diyenlere doğurmak bu yıl size güzel oluşum yaratacak hamilelik, doğum evreniz var. Hiç korkmanıza gerek yok. Allah size evlat nasip etmiş. Kendini evlatlık ya da mesela ailenin tek bir çocuğuysanız ve şüpheleriniz varsa gerçekten evlatlık olduğunuzu öğreneceksiniz. Ama çok iyi bir aileye evlatlık edilmişsiniz. Hiç korkmayın. Onlar size her zaman arkanız olacak. Kendi ailenizi merak ediyorsanız da bu yıl bulma yılı diyorum. Dayılar ve anneniz arasındaki yaşanan krizler evimizde biraz huzursuzluk yaratabilir. Baba özlemi yaşayan kovalar için yani bazen yaşadığımız hatıralar bize yetmeyebilir. Dua etmek, sarılmak iyi gelecek ya da vefat ettiyse dua okumanızı öneriyorum diyorum dedim bile. Özellikle de genetik yapımızda sağlık problemleri Göz, göz kara, katarak olabilir, gözle ilgili sıkıntılarımız olabilir. Doğuştan hanemizde e, sağlık problemi yaşayan evladımız ya da annemiz ya da babamız neyse bu yıl bunların sağlık anlamında zorlayıcı ve yıpratıcı noktası olacak. Eşinizin tarafında bir gözyaşı dökülebilir ailesiyle alakalı noktada ve miras konularında da siz yıpratıcı noktada olabilirsiniz. Eşinize destek verin diyorum. Sağlık olarak dediğim gibi genetikle alakalı sağlık krizlerimiz gündemde olacak. Mesela şöyle diyeyim. E, hani baygınlık hastalığı vardı. Neydi onun ismi? Hani düşük düşük bayılıyorduk ya bu sene bunlar çok fazla olabilir. Halsizlik olabilir, yorgunluk olabilir e, ve bu sene bol bol denize girmeniz lazım şifalanmak için ve e, kemik erimeniz, kemik kaymalarınız bununla alakalı. Bel, bel ağrılarımız hareketli olacak. Bir de şöyle küçük bir operasyonumuz var. Nödüllerimizle alakalı gayet sağlıklı ve keyifli bir operasyon olacak gözüküyor. Annenizin düşmesi, anneannenizin bacak kırılmaları ya da babamızın ufak bir kaza yapması biraz hanemizi yıpratsa da gayet sağlığına iyi kavuşacak. Ablanızın e, ciddi bir sağlık problemi ya da abinizin ciddi bir sağlık problemi olabilir. Onu destekleyeceğiz. Allah hanenize şifa Aydınlık para huzur ve bereket versin mutlu ve huzurda ve sağlıklı yıllarınız olsun 2023 Allah'tan ne istiyorsanız kapınıza melekler konsun hani döndüm sağma sığındım spanya meleklerim şahit olsun dinime imanıma dediğimiz rahmetli annem okurdu siz de bu yıl bol bol bunu okuyun Rabbim sizinle olsun hoşçakalın.